Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. 2 Eylül 2022 itibariyle da kapandı. Toplam portföyünün değeri toplam varlıklar 10.060 lirayı göstermekte. Burçelik ve Papilyon savunma notlar biri %5, öbürü de yüzde %1 karı gösteriyor. Tabi ben buradan bakmıyorum arkadaşlar. Excel takip programından bakıyorum kendim. Biz hareketlerine bir göz atalım. Neyse geçen ay itibaren baksak kafi. Şimdi Burçelik'i 2848'den almıştım. %3 üzerinde bir kârla da 29.40'tan sattım 128 lotunu. Satış emirlerimle ilgili o anı kaydettim. Burçelik bugün bir atak yaptı %3'lük. Durma göre bir bakalım maliyetlerim nelermiş. Hisse hareketleri diye 29.86'dan maliyetlenmişim 28.48'den maliyetlenmişim 28.48 çarpı 1.03 diyeyim 29.33 29.33 şu kısmına doçan kanalını kullanayım orta bandı 29.41'miş 29.41'den bir satış işlemi gerçekleştireceğim. eğer ki fiyat oraya gelirse satmış olalım 128 not 29, 40, 2'şer 2'şer gidiyormuş 40 diyelim. Buradan biraz nakit elde edip duruma göre hareket edeceğim. Bakalım bakalım ne olacak. Verdiğim emir gerçekleşti, biraz vakit aldı. Şuradan bir kokpitimizi açalım bakalım. Evet 29.40'dan vermiş olduğum emir gerçekleşti. Para eklemeden bu işleri yapmak, almak istiyorsunuz, bir şeyleri alamıyorsunuz falan kıtı oluyor. O yüzden satış işlemi gerçekleştirdim. Hem de %3 üstünde bir karla satış işlemi gerçekleştirdiğim için de ortalama maliyetim artık aşağıya çekilmiş bir halde. Durum bu şekilde arkadaşlar. Hidropar Hareket teknolojileri tavan bozunca çıkmadım hemen. Yani öyle bir emir vermedim zincir emir. Tavanı Borsada devam edeceğini düşünmüştüm. Ama o gün taban fiyatta kapattı. Dedim yapacak bir şey yok, biraz daha düşerse duruma göre hareket ederim diye düşündüm. Satış işlemi gerçekleştirdim. Devam edelim arkadaşlar. Excel portföy takip programımıza bakalım. Evet, portföy takip programından bakalım biraz da. Urçeli 128 loto 2888'den almıştım. Bunu sattım. Euro para hareketli sistemleri sattım. Örtüyü, dağılımı bu şekilde başlangıca göre yüzde doksan bir ilerleme söz konusu. Geçen haftaya göre de yüzde üçlük bir ilerleme söz konusu. O kısımda kar zarar olarak kazanılan miktarın bir önemi yok. Yüzde olarak ilerleme benim için önemli. Şu anda hedeflediğim takvimin bir ay önündeyim. Bu güzel bir şey. Yani Ekim ayının ilk haftası olması gereken bakiyeyi Eylül ayının ilk haftasında ulaşmış bir haldeyim. Borsa zaman gerektiren bir yatırım. Bu zamanı ben bu şekilde değerlendirmeyi kendime göre daha uygun buldum. Sonuçta Warren Buffett da kendi stratejisine göre yani değer yatırımı dediği stratejiye göre hareket ederek 20 yıldan sonra milyoner olmuş biri. Ve servetinin %99'undan fazlasını 60 yaşından sonra kazanmış biri. Buradan yola çıkarak borsanın zaman gerektirdiği herkes tarafından zaten biliniyor. Tek bir hissesine yatırım yapsaydım ne olurdu ne biterdi. Benim favorim olan 20 tane hissesine de var arkadaşlar. Bunun 12 tanesini bu hesapta alım satım yönünde işlemler yaptım. Ve karşıma şu şekilde bir hesap çıktı arkadaşlar. Dogup'la Kozal'ı istisna tutuyorum. Fiyat ya da artış oranıyla alakalı değil. Kozal benim için he hedefine ulaşmıştı. Bu yönden zaten portföyümde bulunmuyor. Dogup'ta biliyorsunuz bu hesapta da almıştım. Öbür hesabımda da stopu. Daha sonra alırım dedim ama belli bir süre alamadım. Ondan sonra unuttum falan filan derken Dogup'u kaçırdım. Bu ikisini bu yüzden istisna tutsam şu anda geri kalanı %65'lik bir ilerleme sağlamış oluyor. Yani sepet yapsam bu şekilde bir sepet yapıyordum. Bu sarı bölgedeki şu anda görünmeyen hisse senetleri. Onları da alsam durum değişmiyor arkadaşlar. Şu kısmı doku bu kozalı içine alarak böyle hesaplasam %72. Bu kısımda da tüm hepsini içine alarak hesaplamış olsam aşağı yukarı 75 civarımda bir şey oluyor, yani fazla da bir şey değişmiyor. Uyguladığım yöntem bana daha doğru geliyor. Daha kazançlı geliyor. Yani doğrudan ziyade daha kazançlı geliyor. orsanın uzun süreli bir yatırım olduğu konusuna hep değiniyorum. Ama ben uzun süreli olan bu yatırımda kısa süreli işlemleri açıp kapatarak ilerlemeyi kendime ve davranış biçimlerime daha uyduğunu düşünerek hareket ediyorum. Bana daha uygun geliyor yani. Grafik ilerleme olarak da bakiyemdeki artış böyle sert zikzaklarla değil de sabit bir eğimle hareket ediyor. Bunun sebebi aslında arkadaşlar alıp sattığım hisse işte senetlerinden ziyade bu şekilde sistemli ufak ufak karlarla ilerlemeye çalışmam. Sabit bir eğimle hareket ederek sürekli kazanmak benim için daha uygun. Bir önceki haftaya göre kar zararı grafiği bu şekilde görünmekte. Bu grafiklerin ne önemi var? Param kazandırıyor değil arkadaşlar. Bu grafikler beni motive ediyor. bakiye ve kârlarla grafiği de bu şekilde görünmekte. Burada bir şey söyleyeceğim. Hani uzun süreli yatırıma ben böyle kısa süreli al satlarla değerlendirmeyi daha kendime uygun görüyorum diyorum da uzun süreli bir hissesinde durmak yani şuradaki benim kar zarar eniş çıkış grafiğin bir borsa hissesine de grafiği gibi düşünün. Yani 12 liradan alıyorsunuz, 2 liraya süzülüşünü izliyorsunuz, surede durmadan alıyorsunuz, zarar ediyorsunuz. Daha sonra yükseliyor, 15 16ya çıkıyor hissenin fiyatı. Daha sonra yine iniyor, yine çıkıyor falan. Ya yani bu çukurlar, yani bu oluşan çukur gibi olan yerler, cehennem çukuru gibi geliyor bana.